abi zıprayarak adamlar geliyor. Lan fight bitmiş zaten. Sen neyin timingin teaming? diyorsun ki hani. Bitmiş zaten. Mesela e, kalkıp da ne yapıyor? Abi bu şekilde lanse edecek ki. izleyiciler ha tabii ya en iyisisiniz sizsiniz. Fury kim ya? Sizi vuramazdı ki. Tabii ki de timik yapalım. Ya bu kadar hani hani e, yenilgiyi hazmetmek bu kadar zor olmamalı. Yani ya, bunu geçtim. Şimdi asıl konu ne biliyor musunuz? Mesela adam diyor ki bunlar ile diyor. Furyler ile. Açıyor canlı yayında. E partner olan benim. Bende partner ünvanı var ya. Abi ID'si bu. Arkadaşlar yapmanız gereken ID'yi girin. Ne varsa işaretleyin. Bütün hile şeyleri işaretleyin. Gönderin. E bu yapay zeka ne yapıyor? PUBG'nin yapay zekası. He diyor. Kaç tane bildir almış bu hesap. Hemen bunu bir sıraya çekelim. Hemen banlamıyorlar da. <gülüyor> bir bir sıraya çekiyor. Bir dinleyelim. Falan bir bakalım. E abi zamanında da yaptınız bu saçmalığı. Tamam mı? E, i̇ncelemeyi alındı. Ondan sonra açtınız. Ya bu abcinin artık böyle e, biraz yüzünü kızarması gerekmiyor mu ya? Bu sefer yüzünü, yüzleri kızarmaması için benim hesabımın banlanması gerekiyor. Artık kendilerini bundan kurtarmaları lazım. Yani bir şey yapıyorlarsa yapsınlar abi. Ya ban yedir ya da bırak ya. Bak sıralamada ne güzel şey yapıyorduk tamam mı? Ben üçüncülüğe doğru gidiyordum. Şimdi puanı da aldılar. E, göstermiyorlar. Puanımı göstermiyor. Normalde puanım duruyor da. Ama sıralamada göstermiyor seni. Eee... Yani ne bileyim birazcık dikkatli olması gerekiyor ya. Birazcık insanların dikkatli olması gerekiyor bence. Kamera. Aa diğer kamera mı? Ha. Ee, onu bir Eee yapamadım. Bir dakika. Ne şey olmadı ya? Heh. Tamam. Umarım sesim düzgün geliyordur ya. Bazen böyle olunca. Ses. Ses. Ses. Ses. Ses. Tamam bozulmamış. Ee, dediğim gibi. Ya yani Arkadaşlar herkes sizi sevmek zorunda değil. Tamam mı? Ama hakkınızı da verme mesela birçok e, Arap yayıncı artık yani yayıncı mı diyeyim ne diyeyim ben anlayamadım. Hani çünkü para e, kazanma hırsı var ya bu para kazanma hırsı ondan dolayı böyle şey yapıyorlar tamam mı 3-5 takipçi kasıyorlar. E tabi şimdi mesela Türkler iyi oynadığında başka bir millet tabii ki de milletçilik yapan insan çoktur. E o da ne yapıyor abi Türkler iyileci. Freelar ilici. Alıyor ekrana koyuyor benim ID'yi böyle çekiyor. Burayı böyle gösteriyor. Buyurun arkadaşlar ID'si de bu bildirin. Tamam ama bunu yapıyor. E sonuçta kendi milletinden bir insan değilim. Kimin umurundayım değil mi? Adam herkese bildirtiyor. Bunu yapan o kadar çok insan var ki arkadaşlar. Gerçekten çok fazla var. Hile diye, hile diye bizi bildirtiyorlar mesela. Ama iyi oyuncular ne yapıyor? İyi oyuncular bizi tebrik ediyor. İyi oyuncuların bize saygısı var. Ama bu tanımadığımız ufak tefek mesela Arap yayıncıları oluyor tamam mı? Ama kitlesi de oluyor demek ki. Araplarda çok fazla kitle var büyük ihtimalle. Onlarda ne yapıyor arkadaşlar? E bak 200-300 kişi var. Hadi arkadaşlar bildirelim Mesela. Bunu yapıyorlar. E o zaman da yapay zeka ne yapıyor? Diyor ki çok bildiri aldı bu hesap hemen seni sıraya alalım. O kadar basit yani. Bunu yapıyorlar. Çok da üstünde yani kafa yormaya gerek yok. Hani çünkü e, belli bir öyle izlenmeye gelince insanları karalamaya çalışan çok insan var. E biz bunu biz bunları yani şimdi değil yani yıllardır konuşuyorum bu konuları biliyorsunuz. E şimdi e, global bir ekip olduğumuz için herkes bizi emülatörde tanıdığı için bütün yabancılar e, bu sefer sorumluluk gitgide büyüyor. Artık e, herkes için e, biz yani yabancılar için bir sorun olmaya başlıyoruz. Neden? Ya bizimle girdikleri maçı alamıyorlar kibirlerinden dolayı. Abi bizimle girdikleri maçta izleyicinin gazına geliyor. Onun bunun gazına geliyor. Führüler mi bilmem ne falan. Abi biz ölümsüz değiliz. Bunu sen o şekilde, sen o hale getiriyorsun. Bizi ölümsüz kılıyorsun. Öyle bir abartıyorsun ki bizi. Sonra karşımıza gelince elin ayağın birbirine dolaşıyor. Heyecandan oynayamıyorsun. Halbuki oynayacaksın harbiden. Halbuki oynayacaksın ya büyük ihtimal beni zaten bak arkadaşlar beni çeviriyorlar benim konuştuğum şeyleri çeviriyorlar ondan sonra dinliyorlar ersin ne diyor diye çok önemli benim ne dediğim çünkü <gülüyor> ya çok saçma bu bir oyun hala göremiyorlar tamam bizi takmasanız kafaya gerçekten oynayacaksınız valla bak Araplar bayadır bu oyunu oynuyor bizi kafaya takmasanız oynayacaksınız gerçekten hani firi var diye bu kadar kasılmayın e sonrasında vuramayınca da hile diye canlı yayında izleyicilerine bildirtiyorsun. Kasma. Biz de biz ölüyoruz ya abi öldüğüm şeylerimi açayım ben. Nasıl öldüğümüzü falan mı göstereyim? Ölüyoruz. Biz de ölüyoruz. Ölümsüz değiliz ki. Sen benim KDM'e ne bakıyorsun? Aldığım win sayısına bakma. Sen beni vurabilirsin abi. Öldüğüm anları izle yani. Ben ölümsüz değilim. Ekip ölümsüz değil. Onlara abartıyor arkadaşlar izleyicileri defalarca mesela hani onların belki yayıncısını vurduk defalarca onlar da bilenmiş bu sefer yayıncıyı etkiliyorlar yayıncılık zor gerçekten çok zor hani ben diyorum ya hala yayıncılık yapmaya çalışıyorum diyorum ya gerçekten yayıncılık çok zor bir iş ee, böyle bilgisayar alayım yani ekranda yayın, e, yayın platformum işte gösterge panelim falan filan bunlar değil bunlar teferruat <gülüyor> asıl iş sende bitiyor senin o insanları yönlendirebilme kabiliyetin. Abi ben burada izleyicileri var ya o kadar şey söylemişimdir ki özellikle yabancı yayıncılar hakkında, kimseye laf atılmaması hakkında, Türk yayıncılarımız içinde. Hani, ama e, bir yerden sonra bu tip insanlar yüzünden mesela bu sefer izleyicilerin şöyle bir kanı oluyor kafasında. Araplar fürülere düşman gibi. E bu sefer ne oluyor? Bizim izleyicilerimiz gidiyor onlarla kapışıyor. Onlar geliyor Araplar buraya bizimle kapışıyor. Halbuki herkes şöyle rahat kafayla. Abi öldük mü öldük bu kadar. Yani çık oyundan. Daha neyin peşindesin? Çıkmıyorlar. Ondan sonra benim izleyicilerim orada. Onların izleyicisi burada. Birbirlerine giriyorlar abi. Yani onlar bir laf etmese. Zaten burada öyle bir kargaşa olmayacak. Biliyorsunuz ben kimsenin adını ağzıma almadım bu zamana kadar. İsim duydunuz mu benden bir yayıncı ismi duyamazsınız. Benim kimseyle bir derdim yok. Benim olayım rank kasmak. Bunu öncesinde de söyledim. Hala düz de devam ediyorum ve bu sezonda bu sezonda Arapları o kadar çok etkiledik ki rank kasma olayında. Size diyorum ya böyle bir puan daha PUBG Mobile tarihinde böyle bir puan görülmedi. Şu sıralamaya bakın. Böyle bir puan PUBG Mobile tarihinde daha görülmedi. Neden? Geçen sezon Avrupa birincisiydim çünkü. Ben yaptığım işe devam ettim. Siz bu işi zorluyorsunuz. Ben zorlamadım. Ben normal yaptığım işi yapıyordum geçen sezon. Ama siz zorluyorsunuz. Siz zorladığınızda karşınıza gelen ekiplere de hile diyorsunuz. Demek ki burada olmamanız gerekiyor. Demek ki Avrupa sıralamasında yeriniz yok. Bunu anlamanız lazım. Biraz daha kendinizi geliştirmeniz lazım. Çeneyle değil, bilekle. Biraz daha taktiksel. Püri yokmuş gibi. Kimse hani umrunuzda olmaması gerekiyor kimsenin. Oyunda normal oyunuma girdim win almaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Beni yan ekranda açıp izleme. Oyununu al ya. Oyununu almaya çalış. Gir ve oyna. Kimse seni yan ekrandan açıp izleyemiyor. Ben izleyemiyorum. Ama sen beni izleyebiliyorsun yan ekrandan açıp. Böyle de bir lüksün var ama bunu da yapmayıp mesela normal oyununu oynayabilirsin. Sonuçta ölünce bir şey olmuyor. Ya kim rank kasıyor ki? Rank kasan insan çok az. Yani e, buradaki sayılar da arkadaşlar geneli zaten yayıncı. Ve e, güzel bir izlenmeye sahip olmak. Hiç kimsede yoksa bile vardır. Aralarında vardır. İyi bir izlenmeye sahip olmak Avrupa sıralamasının e, bir kaynağı haline geldi. Biz zaten bu işi yapıyorduk. Biz bir şey için girmedik bu sıralamaya. Zaten bu sıralamalardaydık biz. Ama o insanlar işte bu sıralamayı e, sıralamada ilerlemek için Herhalde bizleri banlatıp mı yükselmeye çalışıyorlar? Bilmiyorum. Şu an hala mesela sıralamada e, şüpheli şeyler var. Dün gördünüz. Eksiyemeyen insanlar var. Biz takır tukur eksiyoruz. Hala eksiyemeyen insanlar var mesela. Bunun için ne yapıyoruz biz? Biz bir şey diyor muyuz? Kalkıp da arkadaşlar bu eksiyemiyor hadi bildirin. Bu, bu ne ya? Böyle bir hareket mi var? Biz yaptık mı böyle hareketler? Bu saygısızlık işi bilip bilmeden hareket etmektir bu. Ben şu an hala araştırıyorum. O adamlar nasıl eksiyemiyor mesela. Daha bir kanıya varmadık. İlkin onu bir çözmek lazım. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır. İnsan onu düşünüyor ama bunlar yok. Bunlar abi. Ee, hile diyeyim. İzleyicilerim beni pohpohlasın. Ben yine paramı kazanayım yayıncılıktan. İzlenmem düşmesin. Yani diğer şekil. Ha frilere tebrik ederim. Frilere tebrik ettim. İzlenmem düştü. Lan, böyle bir şey mi var? <gülüyor> Sen normal yayınına devam edeceksin yani. Çok bir şey değişmeyecek ki. Ama yok. Bazı Arap e, yayıncılar bilenmiş yayında açıyor, bildirtiyor yani çok gördüm. Ha bir Instagram'da etiketliyorlar zaten haberdar olabiliyorum. Neyse yapmaya devam etsinler ya. Yapmaya devam etsinler. Bir gün ban çok sevinecekler eminim.